Apple arkadaşlar, ülkeden tamamıyla çıktı. Adidas, Rusya milli futbol takımı ile çalışmayı reddetti. Futbola girmişken, FIFA bütün organizasyonlarından Rusya'yı men etti. Montajla falan uğraşan arkadaşlar, Adobe'yi çok iyi bilir. Adobe, ülkeye tamamıyla blok verdi. Danone, Coca-Cola gibi çok büyük firmalar, ülkeden çıkışını sağladı. Eurovision'dan diskalifiye geldi Rusya'ya. Facebook, Rus medya hesaplarını yasakladı. Google Play, Rusya'ya kısmi engel getirdi. Google haritalarda bugün Rusya için bilgi sağlanamıyor. Instagram, Rus propaganda. ...tamamıyla engelledi. Yine Linkedin çıktı. Mastercard kart üretimini durdurdu ve birkaç bankayı kapattı. Mercedes goodbye dedi. Aynı şekilde şarol edi. Warner Bros. tüm film dağıtımlarını iptal etti. Volkswagen ülke dışında. Yine bir araba markası. En önemlilerinden bir tanesini söylemeyi unuttum. YouTube tamamıyla yasaklandı. YouTube'un yasaklanması sadece sosyal alanda yapılan bir yaptırım değil. Aynı zamanda birçok insanın evine ekmek götürememesi demek. Gerçi bu diğer firmalar için de geçerli. UEFA'dan da bir yaptırım geldi.